Aslan Denizler Kasabası'nda doğdum, e, 1935 doğumluyum, e, bu arada Denizler'de ortaokul olmadığı için Denizli'ye gittim, iki sene Denizli Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra geldim, e, ortaokulu bıraktım, e, ustalık yapmaya başladım, barangozluk yaptım, e, etrafta İsa Bey'de, Mahmut Gazi'de, e, Denizli Ovası'nda, çok yerde bir isim aldım. Cami yaptım, okul yaptım. Bunlar işletten sonra 1962'de e, iş yerine giderken minizmet kaza geçirdim. Bu kazada e, ayak kısmını başımdan, kollarımdan 12-13 yerimde kırık oldu. Tam 3 ay hiç kalkmadan yattım. Kaç yaşındaydın? E, 27, yaşınd 27 yaşındaydım. 27 yaşındaydım. Ondan sonra geldim, baktım. Olacak bir şey yok. E, etrafa kardeşlerim var. Kocabaş'ta eniştem vardı. Bunların sayesine e, bir petrolojist olarak müracaat ettim. 45 sene petrolojist bayilik yaptım. Çevrede hiç e, İsa Bey'de, e, Belev'in'de Çal'da iki tane aldikmen vardı. Bir de terzamet diye bir şahıs olurdu eski o da çalın münevver kişilerinden de ee, bunu yaptıktan sonra e, bir hayli zaman geçti evlendim ee, iki oğlum bir kızım var oğlumun birisi gümrük müdürlüğünde müşavir öbür oğlum da devlet demir yolunda al şef kızım e, normal evli bunlardan da şimdi beş altı tane torunum var. Ee, hepsi şey etti ee, kardeşlerim olunca en büyük kardeşim 105'i Rıfat Oral ondan sonra devlet da çalışan genel müdür abim var Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'de genel müdürü ki kasabada e, böyle müdür olarak ilk defa genel müdür olarak virayetlerde bulunmamış abim geldi İrfan Bacaksız var onlar Hüdayi Oral amca oğlum bu e, bakanlığı zamanda bu Baklan ovasının sulama işlerini, sulama işlerini aldığı itütünü yaptırdı. Şimdi hale hazır, altın gibi millet bu yararlanıyor. Bunun içerisinde ismi her zaman geçer. Evet, ne güzel. Heh. Peki Yılmaz amca sen e, kaza geçirdim dedin ya giderken yok. Bir iş için mi gidiyordunuz bu? Bu kaza geçirdikten sonra oldu bu. Kaza Bir geçirken yaptın, sen de yaptın mesela ben ee, bu arada tabii çalışma azmim yok 3 sene çocuğum var bu kaza aldığında 3 sene çocuğum var Petrolü subayiliği açtım gittim oraya oturdum 3-4 kişiyi e, iş aldım ondan sonra çocuklarım hep mı sağladım? Petrolü, Buyur. Füsi, evet, evet, gibi. evet. Var, tarlam da var kendimize ait ama fakat e, işletmesi olmayınca olmuyor. Evet. Bu Biliyorsun malın olmuş, e, işletme olmayacak, tabancan olmuş, insan vuramayacak, hiç olmaz. Evet. Bu böyle idare ettik. E, bundan 5 sene önce e, tabii ayaklarımdan topal olduğum için yürüyemedim, gözlerimden rahatsızlandım. Geçmiş. Şeker hastasıyım. Geçmiş olsun. Şeker hastasıyım. Ee, bir kardeşim subay, bir kardeşim devlet emirli genel müdürü ve ee, bir kız kardeşim vardı. Bir kız kardeşim vardı. Koca başta en küçük kardeşimiz e, doktor ne İlhan Oral. Yani bir yerlere gelmişsiniz ha, bir yerde. İlhan Oral. Ki anamı babam e, 39 yaşında öldü. Denizli'de e, belediye çavuşuydu babam. Ben babamı bilmiyorum. Hmm. Bilsem de öyle kıymetsiz. Küçük yaşta Küçük de. yaşta iş ettik. Burada köyde herkesin sevgisini aldım. Hiç ara böyle seçim olur, evden dışarı çıkmadan gelirler beni şey derdim. Çok çalda ve etrafta herkesine işlerini yaptım. Muhtarlık da yapmışsın galiba. 45 sene muhtarlık yaptım. 45 evet. sene. Muhtarlık yaptım ki bu muhtarlıkta da olacak hiç şey yoktu. Parasız, şimdiki gibi 1 milyon 300 lira para almıyorum. Hiç para bilavir et. Ben zaten bir iş yapardım paralı, bir de üzerine çay ısmarlardım. Efendim milleti gönlüye alırdım böyle. Evet, şimdi sen muhtarlık da yapmışsın Yılmaz amca. Eski denizlerle şimdi yeni denizler. Ha onu söyleyeyim sana. Neler vardı. Çok ki. Benim muhtar olduğumda 2013 nüfusu vardı kasabamızın. Evet. Fakat maalesef bura e, salıvuca açtık, biz açtık Hoca. Ortaokulu kendimizi yaptık ve işiyle parasını kaydını attık. İki doktor, e, iki hemşire, bir eczane açıldı buruya açtık. Bu. Bir hayli devam etti ama çok kalabalıkmış o zaman çok kalabalık işte ama çok kalabalık şimdi, e, denizlerin yuvası çok az hani çok az onu söyleyeyim Hı. sana şimdi bu böyle yüken denizlerin yuvası etraftan da herkes gelir buraya e, denizdeki olduğu gibi ihtiyacını görür e, şeylerden bizim e, Almanya çıktı 1964 e, 4 yılında Buradan tek, hatta şimdi benim düngürüm olur ilk defa o Almanya yazıldı, o gitti, ondan sonra 450 kişi maa ile Almanya'da kaldı. Almanya'ya iş için gittiler yani. İşçi, işçi olarak gitti fakat e, son zamanlarda ta efrafını orası da kaybetti, e, gelen geldi, bu gelen gelmeyle herkes denizlere yerleşmedi. Kimse Ankara'ya bildiği yer kimse İstanbul'a, Türkiye'nin türlü yerlerine böyle sevdiği yerlere gittiler. Onun için e, kasabada bir güzel gelir yok. Şu suda olmasa hiç böyle insan kalmıyor. Herkes okuyan Denizli'ye oraya buraya kaçtı. E, burada bak şimdi onu tekrar söylüyorum. Abim genel müdür, Abim birisi subay. Ondan sonra Hep okuyup gitmişler yani değil buyur? mi? Hep ha okumuş okumuşlar. Böyle şeydi. Hüdayi amcam e, Enerji Bakanı oldu Ondan sonra İrfan Bacaksız Mabzeneler Genel Müdür oldu Şimdi hala hazırda e, TRT Genel Müdürü e, Deniz Evet. Anası İsa Beyli İsa Bey'dendir, Huriye isminde <gülüyor> Kendisi e, Gökağa Ismi. Ee, böyle bir yüksek şişi vardı fakat e, gitgide tabii herkes Nüfus azalmış, evet. uğraşmadı. Nüfus oranı şimdi halihazırda hazırda azaldı. Burada e, şey var, fabrika var, taş fabrikası. Evet, e, bu, yapılmış e, ama genç kalınmış değil mi? Yeğiliriz. O sonradan geldi, biraz toparladı taş fabrikası. E şimdi hala hazırdaki kişiler, e, tarlanın dönümü 80 liriydi, şimdi 6 bin liraya çıktı, 5 bin liraya çıktı. Evet. E, tabii oriyeli ile bu ara arasında çok büyük fark oldu. Evet. Sen çok işler yapmışsın, muhtarlık Ben muhtarlık diye de ancak? bu 45 sene kızım, bu 45 evet. senenin bir adı var. 45 gün yaşasan, her köye gitsen ayrı ayrı bir şey öğrenirsin. Şimdi var tabii ama benim beni şimdi şeyim de, Havzam'da Açık şey oldu, kendi kaybeder gibi oldum, kolay değil. E, 80 yaşındaki bir insan. Yine iyisin maşallah. Ya, şimdi neler yapıyorsun Yılmaz amca? Ben şimdi e, yengen ve ben ikimiz emekliyiz. Yüz dönüm kadar tarlamız var. Oh. E, burada evimiz var, bu, bu şey mütterpte denizde bir evim var. Ondan sonra gidimde bir yazlığım var. Onu oğluma bıraktım, ona bakıyor. Ee, İzmir'deki oğlum İzmir'e yerleşti. Evleri, çoluğu, çocuğu hep oraya gitti. Onlarla değil. ona bayramda, böyle şey da telefonla her gün anlaşırız. Yani bir şey yok. Ancak şimdi kendimi e, koltuk dilerine taşıyorum. Koltuk dilerine taşıyorum. Eh, şükür Allah'a. Şükür. Çok şey değil. Hacıya falan gidip geldiniz mi? Hayır. 1900 e, Hacıya Hacı yengen gitti, Türkiye'de hep karadan gidiliyordu. O sene 92'de bu şey kalktı, hep uçakla gitti. Biraz bu mübahişlerden yani dövüşlerden gitti. Yengen 1907'de 53 yaşında hacı oldu geldi. Ben yapmadım, öyle bir şey nasip olmadı bana. Cennet teyze mi gitti sen? Ya Cennet, 1992'de kaç sen oluyor? Bize peki eski denizlerin adetlerinden, mesela düğünlerinden, ha, düğünlerinden. neler yapılırdı, neler anlatabiliriz? Vallahi düğünden herkes, bizim e, iki gün düğün olurdu, davul gelirdi, e, düğünlerden e, kız evi, oğlan evinde yemek olurdu, köylüye davet olurdu, e, bir belek için sağdaş güveye kavuşurdu, ondan sonra tam eğlendikten sonra e, gelin bir zamanda ikinden alınır giderip şey diyordu fakat şimdi o düğün burada kalktı. Şeyde e, hep balo. Öylemiş. Mesela denizde de oluyormuş. Evet, denizde oluyor. Yüzde seksen denizde oluyor. E, etraf burada da bir kendimizin şeyi var. E, düğün salonu var. Öyle vakti olmayanlar e, yeteri kadar orada yapıyor işini. Bunlar böyle. Peki Yılmaz amca şimdi. Ee, yeni nesile neler söylemek istersin? Çiftler, yeni nesin? Valla şöyle ki hiç e, dedikodu etmeden çalışmaları lazım. Çalışıyorlar. Hep işleri köyle bir ilgisi yok. Vaktini bulan öyle işini kendisi edebilen <gülüyor> zaten 450 kişinin işisi e, e, semeresi burada yetiyor. Hepsinin. Bir sülahlısının, amcasının, dayısının, bilmem nelerin hepsinin denizde evi var. Denizde. Şimdiki gençler var, çok aktif çocuklar var şimdi. Ee, buraya suyun olmasından afyon, o zaten afyon her yerde olur da, ondan sonra çiçeği, e, gibi böyle korumga yapılıyor değil mi şimdi? Ağaç çok mesela denizlerde, afyon çok. Evet, onları işte... Ee, şey zaten şeyimiz bizim gelirimizin yüzde 98'i gelir şeyden çiftçilikten ee, bağlarımız vardı çok mükemmel zaten etrafta bu İsa Bey dediğin zaman İstanbul Ankara e, 10. 11. aydan sonra hep üzüm şeysini buradan günde 10 araba İsa Bey'den şey çıktı Şimdi hala ama... Deniz olmuyor işte oldu. olmuyor bu i̇şte so artık, değil mi? Yeni nesil soğuk yani. aldı bu şeyde kaybettik şimdi ancak çiftçilikle arpa buğday geçimi bundan yaptım, e geçimi bundan üç tane biçer var Efendim 200'ün üzerinde traktör var kasabada evet. kasabanın yani eşitleri gelir düzeyi yükseldi tabii. Ki bu da çalışmayla, evvelce bir arpa ülkeleri, buyduğu ülkelerdi. Esasında arpa... ama Yılmaz amca daha kolay şimdi. Mesela önceden 50 yapılırmış, şimdi mutlu motoru... ya, O Tabii, o öyle. Ben 1962-63'te yani bu istasyonu açtığım zaman dört tane traktör vardı. Şimdi 200 tane. Aradaki farkı mukayese et. Evet. Kolay değil. Çalışmak mı yok, azim mi yok sence? Değil mi artık insanlarda? İnsanlar azaldı zaten. Evet. Ne olur 550 kişi, şimdi seçim var seçimde şurada 550 tane şey olacak onun da çok yine dıştan, abaştan, ondan sonra etraftan gelen kişilerle. Öyle sağlık olsun yani yapacak ya. bir şey yok. Bak değil, üzülerek söylüyorum. <gülüyor> Şu mahallemde 16 tane ufak bir şuradan bu taraftaki yerde öbür tarafta e, Sevcan bilir. 18 tane ölü var. Vallahi nasıl olacak o şeysini bilmiyorum. Kasabaya eski haliyle çok iyi. Belediye e, şeyi e, hiç umduğumuz gibi olmadı. Sağolsun e, başkan, başkan sadece sevilen bir insandır. Çünkü ben ona çok teşrif mesai ettim. Yeni başkan. Yeni başkan yani. Yeni başkan. başkan. Evet. Ona çok teşrif mesai ettim. Telefon ettiğim zaman ondan evvelki e, Hasan Galim vardı. Bundan önce gelenlerden e, e, ceryan şefi bu çıktı e, bir fakir çocuğu iyi baktı iyi bakıyor cidden bakıyor yalnız bir şeyde noksanlık var şimdi tek e, doktor var şey var doktor geliyor haftada bir bir de hemşire var e, iğne herkes hasta oluyor baktığına gidiyor buradan alıyor doktor iğne vurdurma için tekrar baktana veya Denizli'ye Evet. Bunu geçen adı ben gece geldi Başkan'a bir arz edecektim Bunu bir hal, çaresine baksa Yani şey olsa dilden de söyleseniz Selamımı söylen Yılmaz amcamın çok selamı var de Öptüm onu konuştuk zaten şeyleriyle Her zaman iyi bilir beni Bu tamam, evet. şekilde Şimdi Onu bağlayamadım Şöyle ki e, Hasta oluyor İğnesi var iğne yapan Buradaki hemşire yapmıyor artık e kanun doktor olmayan yerde iğne yapılmazmış diye bir şey duyduk. Reçet, ne derece doğru. Evet, yapılmıyor artık Yılmaz amca doğru. Ama bir iğne yaptırmak için hadi dıtıyorsun. Vastan var ve vastan yok. Evet. Baklan arasına miniyorsun baklana gidiyorsun. Evet çünkü çaldı da öyle. Reçeteyi getirmedikten sonra belirli bir kişiler. Bu neden yapıldı artık bilmiyorum. Hemşire, Vallahi var işte bir şeysi Bu noksanla bunu bir başka ne dedim. <gülüyor> beş kardeş, Dur, beş olan bir tek kız, bir. Sen kaç yaşındasın? Ben ha, 80, 80 yaşındayız. İkimiz yaşlıyız yavrum ya. 80 yaşındayız. Ee, Belevinde doğmuşsun. Belevinde doğdum. 17 yaşında gelin oldum. Çok küçük, ha, gelin oldum. Çok küçük yaşta annesiyle. Gelin oldum. Çok küçük yaşta. 20 yaşında iki tane çocuğum vardı. Bir olan bir kız vardı. Ondan geri bir daha dünyaya geldi küçük olan. Ay sen kendin de diyorum çok küçük yaşta vefat etmiş anne. Annem küçük yaşta vefat etti. Annenin öldüğünde beş yaşındaydım ben. Kaç beş kardeştiniz yaş... peki? Ya, altı kardeşiz. Beş olan bir tek benim. Altı kardeşiz. Analımız vardı o baktı. Ondan kere babam tek sarbi daha evlendi. Üzün üstüne de evlendi gari. Ne yapacağız? Onlara baktılar işte. Öyle öyle dağıldık gittik yavrum. Üçten Kaç üstü. kere evlendi babanızca? Üç kere evlendi. annem ilk karısı, Tek sefer annemin üstüne bir daha evlenmiş. Annemin kucağında çocuk varmış. Onun da çocuğu yokmuş. Annemin kucağından o çocuğu almış. O kadın... Çocuğu almayan kadın öyle gelmiş üstüne. Onu alıyor kucağından. Kendine <gülüyor> çocuğu ediniyor. Sonra o annem ölünce... Hasta olup da mı ölüyor anneniz? Annem doğumdan ölüyor. Haa doğumdan. Çocuğu dünyaya getiriyor da tam üstü küremiye çıkmış. Evveler tam üstüleri kürenirdi yavrum. Orada işte içim kaldı, yoksa ne oldu? Ondan kere annem öldü hemen. Kışın böyle kış günü. Yani öyle öyle büyüdünüz Öyle öyle büyüdük. Sizler. Okula gitmemişsindir hiç. Gittin mi cennete? Girdiydim okula. O çocuk var diye çıkarıverdi. O çocuğu urladım, bakadım. Ondan kere yengem vardı. Dayımın karşısında, dayım da ölmüş, dayımın öldüğünü bilmiyor. Onun yanında duradım, o çocuğu emzirdi. Ben de ona çocuğu yarı, şey oldum, yarı kara olurdu. Yarı karı Onun yanında duradım. İşte böyle böyle vakit geçirdik yavrum ya. Kaç yaşında evlendin Cennet? İşte 17 yaşında dedim 17 yaşında evlendim. Pekala, e, Yılmaz amca Denizler'le Denizler. bir vesile olmuttun mu? Şimdi biz değişiyiz. Onun ablası benim abim dedi. Bunun ablası, bunun böğüğü benim abim dedi. olunca kadar birbirimize bir oda giriş çıkış olduk. Evlendik işte. Peki nasıl oldu düğünün anlatırsan? Anam düğünüm ee, ne olacak Eveleri gelin olurdu, <gülüyor> çıgalı gelin olurdu. Gelinlik yoktu değil mi <gülüyor> yoktu, Cennet teyze? Yoktu işte gelin olurduk. Üç etek gibi bir şey mi? Üç etek, üç etek çıgalı, gelin olurdu evelleri öyleydi. Gelin olur, gelirdik. İşte öyle bir öyle vaktimiz geçti yerine yavrum ya <gülüyor> ne yapacaksın diyeceğim daha ne diyeceğiz yavrum bir şey mi? <gülüyor> ee, sen gelin olup gelince neler yaptınız burada cennet teyze? Ne yapacağız İşte bu çalışırdı gelirdi biz de dâniyesine duradık. zaten bir sene gel çocuğumuz oldu 20 20 yaşında iki dene çocuk sahibiydik ne yapacak bu askere gitti askere annesi gideceğiz Onun ikimiz kaldık. Sonra bir daha Güney'de kaldı, bir daha dünyaya geldi çocuk. Kayınvalideni beraber mi kaldık? Beraber. Asker yolu bekledik. Ha kaldık. O yedi sene birde şey yattı, felç yattı. Ona da baktık. Nasıl iyi geçinim? Yani şimdi yani yeni nesil biliyorsun kayınvalideyle bir arada duramıyor. Nasıl? Geçindik durduğunuz? yavrum. Ya niye geçinmeyeceğiz? Geçindik. Kötü evler böyle Şimdi kayın geçinmiyorlar geçinmiyor Allah kayınlarıyla. kayın yerinin yanında duradık, Geçindi geçindik. Bu dışarı giden çalışmaya sevdi olurduk. Ne yani işte bizi bu, bu yaptı böyle bir o ettiğimiz yere koyuverdi. Askere gitti. Bir de bir göz odadaymış değil mi cennette Şimdi Buyur. mesela e, şimdi mesela evin kaç odalı? Eskiden bir de bir odada yani. Bir odaydı yavrum bir odaydı. İşte buraları bu yaptı hemen. Bizi böyle bir çattı böyle koydu. Gitti. Askere gitti. Bizi orada mutfak yerine koyuverdi. İkimizi Burada vardı, o, bu gelince kadar durduk. Ondan kere geldikten kere bu işte 3 sene sonra asker işi etti, kaza geçirdi. O zaman tadilet etti buralara geçtik. Yukarıları vardı, işte öyle, öyle. Bak, kaç tane çocuğun var Cennet e? Üç tane çocuğum var. İki evet. olan bir kız, Allah'a emanet. Geliyorlar değil mi, ziyaret ederler? Geliyorlar yavrum, geliyorlar. Her gün telefon ederler. Biz bu böyle de iyiler çocuklarım. İki tane, birinin var torun, bir cez, bir cez, üçün var. Oğlanın var, bir oğlan. Bir küçük oğlanın, bir cez. Kızın üç tane oğlu var, işte öyle. Torunlarla? Toruna. Yani, <gülüyor> üç tane torunlar. Şimdi nasıl geçiyor peki e, Yılmaz amcayla zamanınız neler yapılıyor? Ulan bu işte aynı böyle geçiyor kavga dövüşünü misafir, hesabı birbirimize darlıyor söylüyoruz. Darılır mısınız? <gülüyor> Darılır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Kimsiz ki <suyu>? ya Yılmaz amca ama. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımda mı alır? Şimdi keyifli, keyifli <gülüyor> <gülüyor> de, e, e, küsmez, <gülüyor> öyle bir tehlikeli iş yapmıyor. Bizde de eşim küsmez, ben küsürüm. Yalnız yengek benden serptir. Hiç öyle geçişimiz olmadı canım. Kendimiz. Ya, o kadarcık olacaktır Cennet Bey'de <gülüyor> değil mi? <Nasıl> Şimdi yaşlandıktan <gülüyor> gelir. Birbirimize güceniyoruz. İşte bu başka bir şey. Böyle olunca tatlı olmak. olmaz. Birbirimizin akar kıya yatarsın, daha da <gülüyor> Başka şeyimiz yok yavrum işte. Böyle öyle vakit geçiriyoruz. Ne yapalım, ne işleyelim? İyi cennetiz. Allah sağlık versin. Amin, amin cumhuriyet. Allah yatırdaş etmesin yavrum. Allah oğlana kıza muhtaç etmeden gitsin. İkisi senedir işte kuşun kuşun denizeye gidiyoruz. Burada zopa yakmamız zor oluyor diye. Oralarda vakit geçireceğiz bakalım. Biz geçen gittik bir de bir yıl gideceğiz. Ömrümüz varsa duracağız, ömrümüz yoksa e Allah bilir. İnşallah ömür versin, sağlıklı olsun cennetlerde. <gülüyor> Amin. Cümleyle yavrum da yalımız vaktimiz geldi, gari. öyle yaşla geldi çocuğum ya. İşte, evet. Yani işli. yatırmasın hastalığı. yaşımız geldi, ha, yaşımız, şey olmasın, geldi gari. yaşımız ne olsun da geldi abi. Öyle. Ya. İnşallah sen hayırlı bir yani kayınvaldene bakmışsın. Senin çocukları İnşallah, da hayırlı. Kayınla bir de iki deniydi ya, biri öldü, biri kaldı. İki sene, üç sene dolu yaşadı. O da baktık, ona da baktık. Kelinin biri 9 ay yattı burada. O çocuğu 9 ay yatalak doğurdu. Ona da baktık. O da yatalak doğurdu, ona da baktık. İnşallah sana da evlatları... Allah elbette. vicdan versin herkese. Başka diyeceğimiz yok. İyi, çocuklarım da iyi, Allah'a şükür. Kendilerine, kendi şeylerine kavurup Biz de Allah. kendimiz iyiyiz işte. Ne yapalım, iyi kötü geçiniyoruz. Ben ama şey yapacak. Ha, hı hı. Sıra, yere bakacak. Benimle konuşacağım yani. Ömer amca. Fark etmez. Şöyle Kaç başlayalım. Yaşındasın? Kaç yaşındasın Ömer amca? Tam 84. İki ay sonra 85. Doğuma büyüme, denizlerli mi? Denizlerli. Kuzeye. Kuzeye gittim. Kaç kardeştiniz anne baba? Neler yaptın? Çocukluğun nasıl geçti denizlerde? Çocukluğum çok kepazeliklerdi. Rezillik <gülüyor> geçti. <gülüyor> Para bulamadım <gülüyor> bir ekmek bulamadım <gülüyor> bir ekmek. Yani çok geçti. Orası soylu. Dört kardeş. Çok zorluklarla mı? Çok çok çok çok çok zor çektim. Para yoktu. Pul yoktu. dedem ayakkabı yüce kunduracı. Yedi kere yedim bir ayakkabını. Alan yoksa da yok. Olmadı. onun için çok iyilecektim. Ama şimdi çok Allah aşkına, çok bir param var pulum var şu 500 bireti evimden alıp sorcuz ki. O anları düşününce eski fiyatla geldim aynı. Üzmeyelim seni Ömer amca ya. Uzun kısıyor kızım çok çok çekti. Birçet şey var mı örneğin mendil mendil mendil. Peti. Onu alabilirsin. Al dem sen evet. tamam, de. Çok iyilik ettim, çok. Yalan ayak başına bak, ağaç susuz, dağda, bayırda her yerde kaldım. Ona aklıma geldi, zapt edip kendimi ağlıyordum. Zor, geldiği için iyiyiz ama şu gün çok iyiyim bak, yalan söylemiyorum. Param var, pulum var, yiye ekmeği de var, şimdi de yiyin. Çoluncu sağlam ama evveli çok çek şey, çok. Kardeşlerinle beraber mi? Anne baba? Ayni ayni. Hepsi kardeşlerim çekmedi. Onlar gitmiyordu. Ben gittim. Ben çok çektim. Ona çalışmadılar. En büyükleri sen miydin Ömer amca? En büyükleri benim. Ben Ülümünlük. çok çalıştım. <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. Eski devir öyleymiş yok, yok. Ömer amca. Gerçekten öyle, öyle, çok öyle. zor. Mehmet'in bus vardı. Bunu arkadaşım ekledi Ramatik. Bir gün neresi açacağız? Kumar oynuyor ya. Biliyorsunuzdur son arkadaş. Sonra stazın şöyle böyle derse de, e, bugün kumarını yüktürdü parayı Mehmet, e nereye satacağız? E, Filantar yasalar, 200 ürün aracından satmış satmış, dört ürün yer kaldı. E biz yine şimdi aşağıya koyup, bilmiyorum el attıştık ama o sen onu bize sor. Kolay değil, çok. Babanın yani... Babam kumarcıymış, kumar çok oynamış. Halen de Mehmet'in babası arkadaşımızdı, babamın arkadaşıydı. Tekillerimiş. Bu nereye satalım? Tara satacak bir umur Amacı Amacıymış. Ama geldi geçti hepsi bitti. Kalmadı. Bu kadar abartı. Tabi. Kaç yaşında evlendin peki Ömer amca? Ben mi? 23 mi? 20 mi? 22'ye 23. 54 evlendi. Ben 31 doğumluyum. 14'te evlendi. Kaçayım. Yine kendi çabalarınla mı? E, kendi çabam, anam babam da orada ama benim çok, çok çalıştım, çok çok. Benim çok çalıştım. Gerisi çalışmadı, kızlar çalışırsa kendine çalışlar. Nerede <gülüyor> gördüm örünenemi? Nerede? Nerede gördün Teyze Teyzemiz, <gülüyor> her gün yürüdük, her gün para diydik. Kaçırmamışım bakıyorum da örünenemi? <gülüyor> Kaçırdı mı vücut, vücut leveli. Kaçırdın mı? Kaçırmadım canım. Evli Eveli Bir Büyada baktılar pişman oldular razı. böyle şöyle böyle filan derken, Gizem geldi e, buraya, eve geldi. 20. E, yukarı dibinde. Anam, e, anam onun küçüğüydü. Fatma hadi gel de, dayın gönlü olduğu verecek. Eveli vermedi bana. Neden diyorum, fakirler dövmedi. Ben biliyorum. E, çünkü bir şey yoktu ki. Evimizde, evimizde giyecek, giyecek, hiçbir şey yoktu evlendiğimizde hiç. Çalıştık çabalık öyle. Ölümüz yok. Neden? Para olmayacak, ne olacak? para olursa olmazsa yok. O kadar zordu. Nasıl oldu? Biz nasıl oldu? Eski adetlerde düğün nasıldı? Ömer düğün amca. Tunut tunetdik. Çalbezdik. Askerden geldim. Askeri işine gittim. Nerede askerlik yaptın? Erzurum'da. Çaykocadır. Kasere yaptın Ömer amca? İçine. içine. Evet çok uzunmuş değil mi o zamanlar zaman askerlik? Öldü. Askerlik öyle. Ee, ne işlerle uğraştım peki buralarda? Karagoluk, kesperlikten askerden geldi yerden sonra işte çalıştım kesperli evcik işçilik ne bulursan inşaat kömür demir odun çek neyse ne inşaatta çalışmıştık çalıştım askerden geldi sonra iyi kötü bir işte yaptık. Tarlamız yok diye ortak kamaş bulduk bulduk iyi kötü bir şeyler yaptık. Halen de yine öyle. Şimdi motor Yer atmıştır bir yerim orada. Onunla yıkıyordum. Ortak kiraç, kirasında yamaç bulduk. Çalıştık. Çalıştık. Çalıştık. Çok iyi. Bak şimdi yalan söylüyorum. Allah'a hasta geldin. Her yerim sağlam. Çalıştık. Şu bacağım sakat. Çalışmıyor. Yolda giderek durur. Bak kumaldamaz. Kalır. Bacağım sakat. Her yerim sağlam. Çalışmıyor. Halen de çalışıyorum bak. Şimdi yine 30-40 gün bir şey sürdüm. İlkeceksin yarın yağmur yağarsın. Maşallah, şimdi bile ekebiliyorsun. Ekeceğim, Pekala, yani eski insanlar gerçekten çok Ömer amca... Şimdi nesil böyle sen çalışmıyorlar. Çalışmazlar, benim torunlar var, hepsi var. Güver Kuvay, da var. Birisi benim yapmış, yapmaz, yapamazlar. Yani ben çok çalıştım, çok. Ekmek yiyeceğim diye yine de çalıştım ama zaman geçti galiba Şimdi çalışamıyorum. Çalışan zor. Şimdi bolluk bir yandan da kötü mü acaba? Yani yeni nesil e, tembel alışıyor değil mi Ömer amca? Tembel alışıyor şartla öyle. Şartla öyle. Eskiden traktör üyordum. Mesela öküzde bir dönüm yer günde. E ben traktördüm. O dönüm yer süre gelin ki semşikti diye. On beş gün sürdüm kadar on gün sürdüm biter. Öküzde bir dönüm bir dönüm. Eskiden Eskiden Şimdi her şey kolay. Sonra ekmek kolay, dikmek de kolay. Güveni sürecez saatlerce, yıllarca uğraşıyoruz. 6 ay, 3 ay. Ama şimdi tarlaya gidiyoruz, arabayı durduruyoruz, döküyoruz bir şey, alıp gelip döküyoruz, bitti. Çok kolay. İnsana da şey yok değil mi artık? İnsana da bir şey yok, kalmadı. Evet. E, denizler deyince, e, Mısır, şimdi sulama varmış değil mi? Var. Afyon çok meşhur burada. Afyon da meşhur, hepsini ekiyorlar yani ekmek yok. Mısır ekiyorlar, ayçi ekiyorlar, anason kimin ekiyorlar, arpa buğday ekiyorlar. Ekiyorlar yani, millet çok çalışıyor, çalışkan. Neden çalışkan biliyor musun? Motorlarınızdan çalışamazlar bak. İnsan gücü değil. Ha, i̇nsan gücü değil. Öyle insan gücü var. Ben bilmiyorum bir dönüm yeri süreceğin de, koca kızlar 40 dönüm yiyken 40 gün baş olur mu da bir aydı yıkaydı. Ama şimdi Mehmet 20 20 dönümleri sürükleri aşama bitti. 20 dönümleri yarın süre, ettik 40 dönüm. 40 da 2 gün de 4 gün de 3-3'lik. Bu kadar basit. Keşke. Yani sen bile bak eskiyi düşündüğün zaman hani seni e, duygulandırıyor. Tabii. Ama düşündüğün çok, zaman keşke... O zaman oldum vallahi toprak o geliyor. Çok çek. Keşke şimdiki zaman da gelseydim diyor musun? Oho. Şimdi zaman çalışmıyor ne var ya? Çalışmıyor ne var? Ben şimdiki zaman on on beş sürekli dönüm Ama o zaman bir dönüm, bir dönüm, bir dönüm, koca derler. Saman yok, yemiyor yok. Zor. Böyle. Ama bir de şey de varmış Ömer amca yokluk varmış ama bir birliktelik bir şeylik de varmış değil o mi? O vardı bak harman kaldırdık, bir kanalı araba giderek günde üç kanlı araba gidip araba gidiyoruz, kırana döküyorduk ya da Herkes birbirine yardım edildi, şimdi yardım yok. Yardım yok şimdi. Eskiden paralı parası, şimdi paralı yardım. Ben sana yardım etsem parayla. E kırk de vardır da yani öyle eskiden güveni sürecek, harman olacak, kırdı ovada da kaldım, yardım ediyorlardı. Buna nasıl kalktı? E zaten bizim ihtiyaç yok. Neden? Üşüyorum yok, benim Aliye yok, kasar yok. Buna benim yok. bunun için herkes kendisini kendi görüyor, geçen göremiyordu. Bu arada. Peki şimdi neler yapıyorsun Ömer amca? Mesela aktif Yine de denizlerde var mı yani gidip sohbet edip kendi akranın şimdi ben kahve gitmiyorum kulaklarım duymuyor gözlerim görmediği için kahveye gitmiyor gidemiyorum oturuyor bakın e, ben seni tanımıyorum kahvede, kim ile konuşacağım ben dediğim kulağı anlamıyor onun için kahveye gitmiyor gidemiyorum çalışıyorsun Hı? ama değil mi evde Çal de oturmuyorsun? Ya da bazda daha çalışın durman babam da hep kendini verir onlar iş çalışın da kahveye gidemiyor oturuyor. Belek içinde seslenmiyor, sağır, gözleri görmüyor. Seni gözüm görmeyeceğim, onu da dolmaya gitmiyorum. Bu kadar basit. E, denizlerin bence nüfusu da çok azalmış değil mi Ömer amca? Nüfus, baya, bilmiyorum yarıyı geçti, çoktan geçti, kalmadı. Senin e, çoluk çocuk nerede, denizlerde mi? Birisi burada gerisi denizde. Bir olan denizde, bir kız denizde, göcelide. Oğlan güver burada, kız da orada. Onlar da mı bağ bahçeyle uğraşıyorlar? Onlar çıktı. Onlar çıktı. tarla. Onlar da bahçesiyle ama tarıyla ortalık amaç kirasına buluyorlar, alıyorlar, çalışıyorlar. Öyle. Şimdi çalışmak kolay. İşleri zor. Sonra ilse bulduğum çalışmada iş, iş yok. Çalışana Çalışmaz adam. Sen 80 liraya ölmeyi istiyorsun. be seni çalıştırmam, 80 liraya götürmez. E, ama 50 lira çalışsan her gün üç buçuk 80 lira bir gün alır. 50 lira çalışırsan her gün çalışır. bir de de de varmış Ömer amca eskiden. Şimdi sabır yok gençlerde. Yani Çok doğru. Hiçbirisi sabretme niyetli olmuyor. Hemen hazır olacak. Ya iş hazır olacak. Efendim para hazır olacak. E, hepsi kolay değil. Bunun hepsi hazır olmaz. Hem hazır hem bir de evliliklerde de böyle. Mesela İlçe. çok kısa şimdi. Sen kaç yıllık evlisin mesela Ömer amca? Yani 55-60 orada vardır. Ben 54'te evlendim. 54'te. Mesela yoklu. hiç mi yokluk çekmedin? Çok. Çok, çok, çok. Ama çok. hala evlilik uzun sürüyor. Ama şimdiki nesil öyle değil. Ne söylemek istersin gençlere? Bu da paranın bolundan sabredemiyorlar. E bakıyorlar, bir gün duruyorlar, ertesi gün boşanıyorlar. Neden? Ümitleri var, anasından ümit var, işler ümit var. İşe giriyor, çalışıyor, para. Sen söz sayı buluyorsun, şimdi kocana ihtiyaç kal, şey kalmıyor, ihtiyaç kalmıyor. Kendi kazanıyor, kendi yiyor. Ecel dedi ki, anasını bulacak, ev verecek, ev verecek olsa öyle, öyle olmazsa zordu. Ben uzman için dursam, 18-20 yaşında durdum, 24-25 yaşında da beklemezdim elbette. Neden? Para var, para çok ki herkes çalışıyor, çalışan kazanır. Kazanıyor ama e, siz kadar sağlıklı da değil yeni nesil. Valla orası herkesin gücünü bilir. Ben, Sağlık diyeyim, iyi. Çok çektim. Sağlamım bak. Sağlamım, hani sağlamım sağlamın diyorum bak. Çalışabiliyorsun yani. Çocuğum şey güzel dedim, git kalmadı hiç. Ne Size bir misal kısa kısacık oldan ben Manisi'ye gittim. On arkadaşla. Kaç yaşındın? On altı, on dört, on beş. O yaş Okuldan çıktım bir senikten sonra. Manisi'ye götürdüler beni. Beş, altı arkadaş. Aşam vardık bir otağına attık organı. Kim yok, kimse yok. iş yok, kayıt yok. Herkes sabahlar kalkıyor, dinlediğim gibi cami üyüne. Adam gelecek de beni işe götürecek. Götüren değil, götürme, götürme, götürmeyen kalıyor. Gezdik, beni ufak, beni götürmüyorlar işe diye. Param da kalmadı. Geçen. Aşama kadar çalışıp geliyorlar, bir birisi çalışırsa, onun parasını ütmeye çalışıyorlar ya. Çalışın kendiniz, bir de para kazanın ama çalış, çalışmaya niyet yok. Dağıldılar, gittiler. Ben yalnız kaldım. Handa, kocahan. Bomboş. Zoruma gitti, taşıdım. Başladım. Kendi kendime ağlamıyor. Falan. Sonra geldi, hani niye sen? Herkes beni bırakmış. Ben nerekeğindeyim? Manişe değil mi? Tabi bahçapasına gittik. Ben seni yarın işe gönderdi. Gönderdi. Bir i̇şe gönderdi. Karılar, kızlar, tefe almışlar. On kişi. Kadınlık çalışıyor. Bir kişi tefci, tefci alıyorlar. Çalışıyorlar ben de şaşmalarısta fakat ben genç oldum garlan hepsi katır geç garlar tuttular mı küçümü var mı akliyorlar vallahi bak böyle yemin ediyorum bu kadar kutkalısem kaçacağım kaçamıyorum on gün eger böyle çakara bak bak kumladım hemen düşüyorlar koyamıyorlar ben ne kadar sabrettim mi mes salam yürüp kambur bacakları ısıyorlar kulağındır ısıyorlar üyüp yorlar ben, yerim sürüyorlar, sürüyorlar, ben tutmam diyeceğim yemin ediyorum Ey Allah'ım ya Ne diyeceksin? karşı oldum. Kaçamadım. Adam öğlen geldi, ekmek güzel. Ekmeğe gelip... Yani Tomas için değil. Thomas şimdi dibiniyor. Tuz kodlar ortaya. Ekmek yiyoruz, onlar toplanıp ben de gördüm. Su bir oraya koyuyorlar. O yanına geçiyorum. So bancam. bir şey var. Sana, ne bilmiyorum ama... O yanına geçiyorum, bu yanına geçiyorlar. bu yanına geliyor. Bu ara geçiyorum, bu yanına geçiyorlar. Baktım, olmadı. E, karşıdan banmaya başladım ısırıyorsun, tuza banıyorsun, tamam artık buza. Adam geldi, ne oluyor ya, valla dedim, buza bandırmıyor Ben seni tuz vereyim dedi. Ben dedim, tuz alabilirsen, tuz versen ben burada çalışmıyorum, sen. Neden? Bacaklarıma bak, kulaklarıma bak, her yerim ısırıyorlar ya. Tut tut, tut, tut. Hem ısırıyorlar. Ey Allah'ım yarabbim, dayanamıyorum acıyor. Çalışmıyor dedi. Gel dedi, ben sana aşağıda, tarla, el, el dönün bana. Orada iş burada, iş burada, iş burada. Burada çalış dedi, onlar gelirlerse, Bak pur kaç tanesin dedi. Kaşmadım gelmedi 10 o müf çalıştım 25 kuruş ömür bir elde verdi adam. Çok çalışmış kare var. Çok ya. çalıştım. Onun bir günde çalışır ben önüne de bitiririm. Çalık gel buraya. Ağ kalsın denizlere gelemiyormuşun Ömer amca. Orada kalacağımmış. Şey. 10 tane kadın seni orada tutmuş orada kalacağım. Orada onunla şey. çalışmış çalışmış mı Adam acı dedim çalışmış genç yani arkadaş ben de gideceğim. Sana ayrı yer verildi, Vatan'a ayrı yer verildi, öyle çalıştım. Olmaz çalışmasın. Oradan çıktım Manisa'ya gideceğim, iş bitti. Kaç günde geldim, Manisa'dan Nazil'de şey çikte kahveler. Oraya, iyi oraya geldim, 7 günde geldim, arabalar almıyor. Sırtlı bir yörgen var, yörgen olmasa beni alacaklar. Yörgen olmayınca geçiyor. 7 günde, nerede daha, daha, akşam olsa oda yattım, korkuyordum oraya, korkmork kalmadı hiç. gideceğim köyden köye köyden köye gidiyorum soruyorum ey Allah'ım mübarek gün beni ziyaret vardım nazlı nazlı çiçek avileri geldim sahil yolda hazzı baktım şöyle acıktım, hasta oldum ekmek yok ekmek yok. ekmek kiti var para ile ekmek bilmiyorlar aç susuz geldim nise böyle ekmek miş bir şey falı şeysi gördüm şöyle kuwanları karşı bayrda yamada dedim benimmişmiş balçalcan aç diyeceğim ya aç kaldım bir atlık dolu yürüyorum dedim bir Hastadım, baldan gittim, gece karıştırdım, marıştırdım, bir tek bal buldum. Yerime sokmadık hiç gelemedim. Oradan aldım balı, bir tek böyle getirdim, şu kadar yedim, kürsüzden balı gördüm. <gülüyor> kaç yaşındasın Hırnene? 80 yaşındayım inanam. 80, 81 yaşındayım. Denizlerlisin? Buralıyım, buralıyım, Doğma büyüme buralıyım. Ee, kaç kardeşsiniz? Çocukluğunda neler yaşadın buralarda? Anlat. Çocukluğumuzda canım her şey oldu, geçti fakirlikle. Çalışmalardan hepsi oldu geçti. Oyun mu gördük dedi mi? Hep çalışmak vardı eskiden. Çal en ezeli oyun, oyun nereden lan? A yok, ekmek parası. Çalışacaksın, uğraşacaksın, hepsi ne diyeceksin. Kaç kardeştiniz Hürnene? Kendin kaç kardeşti? Beş. Okula gittin mi peki? Gittim okula. Kaça gittin? kadar gittin? Beşe kadar, ezeli ve şey şeyle okumalarım vardı. kadar gittim. İşte onlarken işte okuldan çıktık, çalışmak, çalışmak, sonra da evlendik işte yine çalışmak. Kaç yaşındaydın evlendiğinde? Baya 16-17 yaşında bile vardım herhalde baya. Evlendik yine yokluk, pamuk çapası, ıslah dokunma, izel ıslahlar dokunuyordu çoğullar şeyle. Onları dokuyacağız, kırak gideceğiz diye. Çok çektik canım çok güzel. Düğünün nasıl oldu? Düğünümüz, canım ezeli, şimdiki bir şeyler vardı. E, Cengen dalının olduk. <gülüyor> ezeli cengenler çiziyorduk ama. <gülüyor> He. Öyle oluyordu şimdi. Öyle şey, ezeli şimdi, şey şey fenileşti. Ömer amcam nerede gördü seni? Burada. Deyze mi oluyor? Kaçırmadı Deyze kızını. <gülüyor> Kaçırmadı. Baktı güzel. He. Kaçırmayayım dedi yani başkasına. He he. Tizi oluyoruz. E uğraştık çalışmak anam. Çocuğu çocuk çocukça. Şey. Bu sonra İsviçre'ye gitti. orada çalıştık. Biz burada çololu çocuklu uğraştık. İsviçre'ye mi gitti? He, gitti, geldi. Fakirlik Ne yapacaksın anam? Gitti, geldi. Kaç sene durdun? Baya beş sene bu, bu Orada büyüdü. Kaza, hasta oldu. Kaza geçirdi de. E, geldi, çalışamadı. Burada şey, iyi kötü çalışıyoruz. Bir Motor aldık. İki tarlat sürüyoruz. Bir şeyler iki üzeri, şimdiki gibi her şey ekliyor, bir oluyordu, bir tütünler dikiliyordu. Şimdi her şey var, şey, şimdi çalışmıyoruz bitti. Kaç tane çocuğun? Ömrünem yani Ka kaç tane çocuğun var? Üç, üç, üç. İki kızla bir oğlum var. Eski adetlerden anlatırsan, ömrünem neler vardı denizlerde? Ne anlatabilirsin bize? Mesela eskiden düğünlerde ekmek edilirmiş, oduna gidilirmiş. Ha, oduna gide, odun, bir gün bugün özel oduna getirildi erkek hayvanlarla. E, yemek pişirildi. Üç e, gün olurdu, bir, bir kına gün, bir gelin gün, bir tuvağ gün bile ne özel ki ne öyledi? Şimdi şey, öyle şeysi yok. Ezil çok şey diyeceğim şimdi ezil kaç yollardan e, düğün etmeye edemiyor kerif e. çok mu oluyordu e, Kaçağın oluyordu can çok oluyordu kaçan evlenemince ne yapacak seviyor düğün etmeye para yok Sen kaçmadın değil mi kaçan mı can evet. kaçmadım <gülüyor> <gülüyor> biz o kadar şeydiydi kaçmadım can da evlendik e, Ömer amcam demin bir şey söyledi. E, Bey müzik duyduğunda, bir yemek yerken bile olsa kalkar oynarmış, değil mi? Ha, oynadı. <gülüyor> oynadı. Televizyona mırcan bura telaş ile çaladı da. Onu öyle sonra televizyona çıkınca da o şeyde güzel bir müzik çıktı mı? Sonra ortaya dedik ki oynamaya giderdi. İyi kız otur. E, İstiye canım derdi. Ne güzel. He. Eşeliymiş yani. He. Ne güzel derdi. Sana o da söylüyormuştur kesin böyle kalkıp türkülerle oynayan türküler söylüyormuştur sana. Şöylemişti zaten. <gülüyor> çok söylemiş galiba. <gülüyor> şimdi nasıl geçiyor önleme zamanınız? İyiyiz kızım çok iyiyiz şimdi. Yiyiz, içiyoruz, oturuyoruz, geziyoruz. Ağır şeyimiz yok, kanat başka, üzüntümüz yok, çok çocuk iyile. Başka da üzüntümüz, şeyimiz yok. Fazla da çalışamıyoruz. Gerçekten. Yiyoruz, içiyoruz, pişiriyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz. En şeyimiz oluyor. Yani sağlık olsun. Şimdi burada bağımız var bir dönem. Şimdi çiğimiz var, oraya bağıştığımız bağış, şey diyoruz. Motora gidip geliyoruz. Ovalaması göreyemiyoruz. Onlar iki günde olacağımız, bir günde olacağımız, üç günde, dört günde gidiyoruz. İyilenip geliyoruz. Maşallah yine iyisiniz hmm. ya. Bu yaşta hala da çalışmaya devam. Gömül de gitmiyor. Evet, gömül, çalışmak istiyor. Ayak kalkmıyor, kol kalkmıyor, göz görmüyor, kulak duymuyor hepsi var. Buna da şükür ya. Şükür. Bu şey, zamanımıza şükür. Allah bundan kötü etmesin. İyiyiz. İyiyiz. Yani, Amcamın söylediği türkülerden, eskilerden, manilerden söyleyebilir misin? Bil, Bilmiyorum. Aklım yok. Bilmiyorum. Unuttum. Hepsini unuttum kızım. Unuttum. Varmıştır ya. Yok, yok mu? Ağr, ağrılar, ağrılar hepsini unutturdu. Ağrılar. <gülüyor> Hast olduğum kılacak gelim kalmadı. Balı gittim gece yürüyün okudum geldim. O halde geldim bir yattım. Sabah ne olmuş, doğmuş. Ge, ee, bir adam dizmesine girdi. Çap, çap, çap dizmesi. Kırk dizme. Unumuş, At, tarla. neresin gereken dedi. Ben dedim çaldanız dedim. Çaldan dedim. Nereden geliyorsun dedim Manisa'dan. Nereden bağçapasından. öyle böyle. böyle. Ben hasta olduğum için sen de ben şey götürüm, restoran var, kahvesi var petrol var orada tarlaları var o adamı on, onmuş ya. adam buralıymış biz onu bilmiyoruz hançalarlıymış değil. hep böyle yani oralarda orada çalış. çalışmak için mi gittin? ben çalışmaya gittim canım çalışmaya gittim ben çalışacağım çalışmadan geliyor zaten para bulamadık ki ta oraya gittim çalışacak neyse beni attı adam kahvemiyle Hanım dedi yukarıda yuva, bu çocuk bir tanıyor ama, kim o, bizim köylüymüş dedi, adamın kim olduğunu ben bilmiyorum bilmiyordum, Köylümüş dedi. Ben de geldim, yattım oraya, bu çocuğu ne derse dedi, vereceğiniz dedi, ekmek vereceğiniz, gazoz vereceğiniz, çay vereceğiniz, içeceğiniz, bu çocuk burada yatacak, yattım. Yüz-kört evet. gün sonra çık, aklım başıma geldi, hastalık. Hap verdi, ilaç verdi, çalışacağım mı dedi, çalışacağım. çalışacağım. Tarlayı bölmüş, bire dülüm bire dülüm. Böyle yamada sarıcı var, hep böyle böyle parsel etmiş. Pamuk böyle. Sen pamukça falan, ben çalışacağım artık. Bir tek oğlan sen miydin Ömer amca kardeşlerine? Bir kardeşimiz yok, o gelmiyor, gelmiyor, o burada. Sadece sen ben gidiyorsun. Yani beni savuyorlar, gidiyorum öyle işte. yallah git, çalışmak. Hep böyle, kaç yaşına kadar böyle çalıştı Daha halen gün öyle. O çalışmıyor hiç, Hep ben çalıştım. <gülüyor> o okulda çalıştım, emekli oldu, oradan para kazanıyor, o iyi. Ben böyle bir şeyim yok. Öyle öyle hep yani ne? köylerde çalıştın ben öyle mi? Çalıştım köylerde çalıştım sonra, sonra bu da çalıştım ben gitmedim. Ha gitmedin artık gitmedim. dışarı. Askeriyelikliğe kadar. Yani denizlerde çalıştım. hep çalıştım. Adam bana şapı dedi. Ayağımda ayakkabım var. Ayakkabının altı çıkık da giderek şapak şapak şapak şap gidiyor. Adam ayağımı evet. saklıyorsun. Utanıyorsun bir de. Sen niye sersen? Olmayacağın kadar olmuşsun. Saklamaya gerek yok. O da bakıyor. Ayakkabını koymuş. Haa gibi bana. Tarlaydı. Tarlaydı. Tarlaydı. Çalıştık. Çalışıyoruz. Şöyle baktı baktı. Ben gidiyorum diye gittim. Bugün buru çapala yarın buru çapala yarın on parça yer kalmış. 150 dönüm yer olmuş. Ya öyle tarla. Tek başına çapalıyorsun. Tek başına çapalıyorsun. Kendi kendime tintin çekiyorum. Çalışıyorsun çalışıyorsun. Adam yemek veriyor, içmek veriyor. hep Rahatımı yıkarıyor. İstediğin yiyorsun. Bol. E ben nerede ekmek bulamadım, ağaç bulamadım ki. Ağaç geldim. Çalıştım iş bitti. Ee, ben dedi, filan yerden varıp geleceğim dedi, ben seni dedi, e, Ayvalıç'tan dedi, yendirmeni söyleyeyim, Bekirli abi, otobüsleri var, Bekirli otobüslerine bindirdim, dedi. baktım adam Bekirli ne biliyor, Ayvalıç'ı ne biliyor, sen neredesin ya dedim, sorma dedi, yine gitti, eve kadar vardı geldi, Bir paket getirdi eline, benim potneum gördü ya, benim potneum almış yeni. Bu ara vardı sen hiç denizlere eve gelmiyor musun? Gelmedim canım. Orada kaçtım. Köyden böyle çalıştım. Çalıştım öyle çalışıyorum. İş bu zam. Yatıyon. Yatıyon kızdım. Ne y zamana kadar böyle sürdü Ömer amca? Kaç? Ya aşağı yukarı biraz sürmüştü o zaman. Daha fazla sürmüştür o zaman. O günkü zaman. Ee, Potta vermiş. Potta'nı pakete koymuş. Şu senin dedi beni. Paket verin. Ne olacak bu dedim. Bak böyle ağırlıkla ağırmıyor diyorum bak. Ağırdı diyor. İşte kapalı paket. Adam şöyle giyip açtım, baktım. putu Hemen eskip, attım, hemen onu giydim. Ayağıma. Ya, tam böyle şıkkı, ayakkabı da güzel bir şey. Biz geldik galiba. İzmir'den Oğlakçı'nın arabası geliyormuş. Bekirli'ye. Ona bir indirmedi. Benim yol paramı verdi. Ayvancı'ya kadar yol hazırladı. Bunu Ayvancı'da endirmen dedi. Geldim galiba buradan beş kilometre. Gökçatı var, oradan. Oradan buraya aldım bir organımı. Bir saate gelim. Ağır ağır ağır ağır. Keprotlara bak böyle, güzel. Ama şimdi olsa bunlar olmaz Ömer ya, amca. Çalış, hiç çalışmaz. Benim için torum var. Valla çalışsa çalışmaz. Çok şükür ama maşallah çok iyisin. Allah sana Allah. sağlık sıhhat versin çok Ömer güzel. amca. Çıkayet etmiyorum. Halimi çıkayacak mı? Hiç. Çünkü zamanım iyi. Ama eskini gördüm artık. Taşra gibi tıklıyor alıyor. Sabırla Böyle böyle oldu dedi. Zoruma gitti. Aldın sabırla aldın. Böyle aklıma geldim, zaptırayamıyorum kendimi. Çok çektim ama şimdi çok iyiyim bak, çok. iyi var ama kendim yaptım, boyu satın aldım, benim el yukarıda kaldı. Çok şükür, Allah sağlık versin. Çok, çok iyiyim bak, hiç şikayet etme param bulunduğu var, yiyecek kadar çalışabiliyorum. <gülüyor> i̇yiyim, şikayet etme anlatabilirsin. Tamam. Zaten bu senin hayatın. Tamam. Çocukluğunu anlatabilirsin. Eskiden mesela denizlerinde neler yaptığınızı çocukluğunuzda onları anlatabilirsin. Şimdi şöyle kaç yaşında olduğundan Heh. kaç kardeş olduğundan böyle sırayla neler yaptığından başlayalım. Şimdi benim yaşım 77 38 doğumluyum. Yaşım büyüdü. 37 doğumlu oldum. 38 doğumluyum. İşte Okuduk. Ondan sonra arkadaşlarımız bek çoğuldu okulda. Okula gittin mi? Gittin Beşinci sınıf bitirdim. Beşinci sınıf bitirdim. Ondan sonra bir sene durdum, nişanladılar beni. Hiçbir şey bilmeyerek nişanladılar. 13 tane altında aktılar. Koca bir ceza olur olunca. Ben onu havaslandım çocuğum. Sevindim. Sevindim, sevindim. Ondan sonra bir sene durduk mu durmadık mı? Bu Rahmatlı ile Pamuk'a gittik. Oradan biz pamuk diktik geldik, 40-50 lira, 60 lira bulduk geldik onunla beni bir düğün ediverdi. İşte öyle öyle işte bir buçuk sene durduk bir ço çocuğumuz oldu. Ee, evlendiğin kişi ha. amca oğlu? Amcamın oğlu, amcamın oğlu. fotoğrafını olsa da giydiğim sarı, çiçek gibi adamı da. Bu adamı da kaçırmayayım dedin. Ha yani kaçırmayayım de. bilmeyerek akrabalar böyle müasip gördüler, kaçırmadılar. <gülüyor> Ev verdiler işte böyle öyle hayatımız bitti. Askerden geldi. Kaynata hemen bir seni iki senelik öldü. İleşberlik başına geçti. Bir cez olan diyeyim beceremedi, yapmadı. Dükkan açtı, iki sefer batırdı. Mahvetti bizi. Ondan sonra garip tarla olduğundan kaynadan kaynatadan orta verdik, yamaş verdik dediği gibi idare olduk. Tütün dikeydik, bağımız vardı, mal masat vardı, onlarla uğraşırdık, o keserdi ben çapaladım, çiğini topladım, çubanı öyle, öyle öyle öyle hayat bitirdik, bir gün şeye gittik, tütün dikmeye, ya orada bir tolu bir tolu yağdı, bir cezorlan değil mi, narindi. Bizi açık mı yedi yaşında yaşın olan çocuğu vardı. Onunla yaşamındır ved. Biz gel, ha. Bizi bir arabaya emindir vede. O kaldı. Eşek getireceğim, sıpat getireceğim ki. kadar tolu. onda bir üşüttü. Bir cez olan nereden? hasta oldu. Hasta oldu. Biz bunu götürmediğimiz yer kalmadı. Ne İsparta'sı kaldı, ne İzmir'si kaldı, ne İzmir'i kaldı. İzmir'e gitti. Böyle köyde yakıp diye bir adam vardı. O. Sıra alıverdi, ondan sonra orada yattı geldi, İyi olmadı. Kaçtı geldi, hastaneden kaçtı geldi. Hastaneden. Dört ay, beş ay yattım, bir şeyim kalmayacak demiş doktor. Çocuklara da yanamadı, kaçtı geldi. Başında kimse yok muydu? Yok, yok. Bende kaldı, sırada 4-5 tane çocuk var. Nereye Kay kaynata, yok öldü, kaynava, o da hasta, yaşlı. Gidemedik biz bunun başında. Yalnız oralarda sıkıldı, kaçtı, geldi. E tabi sizde yani el bebek, gül bebek büyümüştüler Dura mı, dura mı geçli var bir de. geçli var. <gülüyor> öyle öyle, öyle öyle, biz bunu gitmedik, şey bulmadık doktor. En sonunda, Temmuz'un 23'ünde öldü, yazın. Kaç yıl oldu Ümmünen'e öğlenin? Mustafa üç yaşındaydı. Ha, Hesap Mehmet çok, yani. çok küçüydü. Mustafa 3 yaşındaydı, en büyüğü de 17 yaşındaydı. Mustafa kaç doğumlu? Bilmiyorum doğumunu. 45 yıl. Oldu oldu. 50 seni geçti. 50 seni geçti. Geçemiyor Mustafa'dan büyük bunu olmaz. Ha? Geşmez. Geşmez Osman. Mustafa kaç yaşında? Mustafa 45 bile vardır. 45 yani, varsa 3 yaşındaysa da o. Kaç gibi sene olmuş yani. Geçti yani. Geçten, Sen geçti anam geçti. Ben ondan sonra sarılan çocuklarıma işte bağla tütünle o anla bunla vakit geçirdik garip. Yani çocukları ben büyüttüm. Çocukları ben büyüttüm galiba. Kayınvalideyle birlikte değil mi? Onun 50. gün o da öldü. Kayınla da öldü. Yalın şu evde ile 45 çocukla. Ondan sonra furdada da lam kendi bu vardı. O geldi benim yanıma. Garip. O ha bizi, O yanımızda yatardı, tabii korku ürküver geçtik var. O 20, o 33 yaşın dedi ben 30 yaşındaydım. Öldüğünde beyim. Bu anda da bir seni bizim yanımızda durdu. Ondan sonra onu da kazadım o da öldü. Kendi başımıza kaldık. Ondan sonra kardeşler işte iyileşirleriz Çocukları okuttuk büyüttük. Çocuklar şeye gideceğiz dediler böyle de okuyacağız dediler. Okudular burada ortaokulu, ondan sonra kızlar okudu ortaokulu, liseye gittiler. Ben buradan yetmeyen aşını yolladım. Bir de oğlu, hindi gardiyan olan Onlar ikisi orada durdular. Yaz da ev kırası, kış da verdik ev kırası dediğin gibi. illizir ilezir olduk anacığım. Hep öyle yani. Ha. O zamanın şartları onu gerektirmiş. Öyle, öyle. Şimdi olsa bu Şimdi, yok. Ondan sonra kimini verdik, kimini askere yolladık. İşte öyle öyle, öyle öyle. Çok işler geldi. Hepsi dışarıda mı şimdi? Hepsi, hepsi dışarıda. Denizde. Hepsi denizde. İlerle de olan yok. Hepsi denizde. Birisi gardiyan. Birisi de tekel de çalışıyordu. O da batınca tekel. Şeye verdiler, Tarma. İlçe tarma verdiler. O orada çalışıyor. Birisi de Usta kayınlı var evdam yaptılar o da emekli İşte şimdi iyiler çocuklar her birinin evi var Kendi işlerinde kendi kayıtlarında Ben de işte burada kendi başımıza uğraşıyoruz Peki tabii ki zordur Çok zor Eşi çok ölünce çok genç Ana neler çektik neler çektik ya, ya Yani işte olsaydı şöyle olurdu dediğin oluyor mu? Yoktu? Çok Evet çocuklar var olmuyordu da Şimdi çok oluyanan, yalmasın evin içinde, sıkıntı oluyorsun, siterişe gediyen, hele bir gar yağsın, yağmur yağsın, gelesin, şu aşağı en çık yukarı sıkılıyorsun. kalıyan ve o zaman kendimi daratıyan değil mi çocuklar yanında duruyan, bir kapıya geliyorsun, orada da durulmuyor, sorulmuyor, şey olmuyor. Ne erkenden koydun gitti beni o sana. Ananana dememeyen enes mi dememin senede. Tam şimdi zamana, a patlıyasıca diyorum, bir de alacağım geliyor. Sen diyen o eşya sopa diyecek de bizle ara insan gelsen de şimdi cırtlaşsak, cırtlaşsak, hayatımızı birbirimize anlatsak iyi mi diyen. Eller gibi diyen bir para yatırdık, emekli oldum. Ondan sonra ölsen bile şimdi beni 5-10 kuruş kaldı. Çocuğun çocuğun eline bakmazdım diyen dememin mi? ayağına ne kadar. Çok, çok hayatlar geçiriyor. uyumadım zaman ne oluyor? Zivirtten böyle. Çok genç yaşta Çok çok etmiş. yaştım çok. Ama düşürmemişsin değil mi Ümmünenem evlenmeyi bir daha? Hayır imkanları yok. yok. <gülüyor> i̇mkanları yok. Ben sevi sevi vardım adamın. Ondan sonra hem anca çocuğumun üstüne eğlenme. Koklamam, koklamam dedi Tokmağım. yani. Koklamam, <gülüyor> katlayam, katlayam. Katlayam koklamam. <gülüyor> ümmü ümmü derdi bir daha demezdi. İşte böyle anacım. Çocukların geliyor şu anda yanına? Biri çok gelir, o da ilaç birlik yapıyor burada da onun sayısına. Ötekinden bayramda bir işleri olduğu zaman memru gelirler. Memur tabi. tabii. Ondan. Bunun cumartesi, pazarı oluyor, çok geliyor. Bir de burada iş oluyor tabii, ondan geliyor. Peki Ümür denizler denildiği zaman, mesela senin de olmuştur, çok güzel düğünün. Ay. Bu düğünlerde ne adetler vardı, anlatır ne mısınız ana. eskiler? Ben de üç gün benim düğünüm oldu. Üç gün. Cuma gün başla Cumartesi, pazar. O etmekle yemek, şile yemek almasın o kıyık topla ki bir cici olan bir şey yaparlardı. Çok güzel oldu. Dua yediydik. Oynanır, gülünür, duhurlar sokakladı sokaklarda ya evlen içinde kışın oldu mu? Hani çok güzel düğünüm oldu. bir atana mı indirdiler beni? Köyün içine gezdirdiler. Tuttular şöyle kıyılarımdan. Konuşunun akrabaları. He. Beni bir de dürtüyorlar böyle nereye gideyim ben Kalkıldım da arabada diyorlar, bilgirde diyorlar ben de susun onlara, burada konuşulmuşsun diyor İşte öyle öyle çok güzel hayatımız geçti, adam öldük bengen mahvolduk. Öyle mi? Hı, adam öldük bengen mahvolduk. Ee, peki şimdi mesela sen hem eski devri yaşamış hem de şimdi yeni devirde yaşamış bir insansın. <gülüyor> O zamanın zorlukları yani su yokmuş ama şimdi makine var mesela değil tabii, mi? Tabi tabi her şey var anam şimdi evvel biz şu ilkokulun, ortaokulun yanında çerşme vardı. Bugün evvel çamaşırı suyu çekirdik biz. Bir de dışta tokuşlarla yürüdük. Onu külgü kaynadırdık ondan sonra o gazana dökeydik duruldurduk. Isıdırdık tokuşla vura vura vura vura, vura. çamaşırla yıkadık çok eziyetle çektik ya. Şimdi, bol bol yıkanmak yoktu. Herma yerine kaka geldim, kiriingle de öyle yıkanırdın. 15 güne 20 güne nasıl durulurdu ne bile. Şimdi bir çımık zere geldim. Yandık yandık yandık hemen dar gidiyor Allah Şey yıkanmıyor. Bizler o günleri görmedik ana. İşte öyle. Sor ne söyleyeceksin? Ne <gülüyor> <gülüyor> Yani ee, Dedenin, e, oğlan, çocukların hepsi mesela Osman ismini vermiş öyle Vedile, Dediler, verdiler. Üç tanesi. Üç tanesi. Senin isminde de var mı? Yok. Benim ismini vermediler. Gelinler istemedi. <gülüyor> Dedenin ismini vermişler? O da iddiayla oldu. İlk çoğu şey verdik oğlana. Gelin dedi, ben mi vereceğim dedi, kızların versiyordu ya dedi. Ne yaptı? Bir, bir şey mi bıraktı gitti? Osman dedi. Ne yaptı? Altın mı taktın? ne dattın sen? <gülüyor> Senin ismini niye vermemişler? He <gülüyor> Takmamız, <gülüyor> hep olanları ufak altını taktım yine. E birden cümreden topladım da takmamın. Takdığım evet. halde yine şey etmediler. Gelin bu ama vecen o benim bu ama adını vereceksin? derken. Olmadı. da hepsinin de oldu. İlk böyle bu buraya gelenin oğlu, o oldu, kız oldu onun. Hastane oldu, Ben de orada duydum galiba doğum yapacaktı ya. Vardım. Bunlar kendi kardeşler toplandı. İni e verelim, şunu vereyim, bunu vereyim. Bu ya Mustafa <gülüyor> korktu, geldi arkamdan. ana dedi. Ben senin adın kim istiyor dedi. Hı, anam ha dedim. Ve mahzurunuz bol. Ne sülme ne gibi dedim. Ne verseniz verin dedim. Benim adım zaten kudümsüzmüş dedim. Biri suya düşmüş, ölmüş. Bir de benim adım varmış burada kayıdan. <gülüyor> Bu ya Kayın Gelin süt çalmış. Kayın nasıl onun üstüne atmış. Benim adımmış garip. Bu ya ona o şey muhste yaptırmışlar. Bir şeyler yaptırmışlar. Gelin aşamaga da turnuç etmiş gelmiş. Aşımız kaymış gitmiş ölmüş. Hamileymiş bir de. Benim adımmış o. Dedim bak o biri suya düşmüş ölmüş diyorlar. Biri de suda atmış ölmüş. Benim adım ve hemen yokmuş benim adımda dedim. Betirtmedim galiba. Zaten de imkanı yok vermezler. Şimdi şeyin kardeşinin bir kızı oldu. Es esra edilen Niymiş? rüyasında görmüş. Öyle ben zaten istemedim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı ah, olsun. Altı boncuk. Ah, boncuk. Mesela ne olacak? Ondan huzurlar iyi olsun, düzenleri olsun. Ondan sonra birbirine mutluluk besin Allah. Ben başka bir şey istemiyorum. Ondan düzeninin bozulmasını istemiyorum ne ben. Ne Hı, -hı. Peki, bir türkü eskiden manilerden bilir misin? Bize söyler misin? Bilmem ben onları bilmem. Bilsem bile unuttum. Bilmem. Hiç söylemedin mi Osmanlı'nın arkasında? Söyledim askerde ki bile bir şeyler unuttum. O beni ayrıca yaptı, içine yazardı gönderdi. Ümmü şöyle, ümmü pamuğa gitme, ümmü sonra gitme laf olsun. Bir şeyler derdi, ben de onun cevabını verdim ama kaç senelik iş unuttum da Öyle bir şeyler bilmem. İyi, olsun, ağzına sağlık Ümmü'nene çok Sağ güzel oğlum. anlattın teşekkür ederim anlattım mı? <gülüyor>